9.564 veya 9 tam, binde 564'ü onda birler basamağına yuvarlayın. Peki, bu sayıyı biraz daha büyük yazalım. 9.564 Bunu da onda birler basamağına yuvarlamamız lazım. Peki, onda birler basamağı neresi? Onda birler tam burada. Yani bu 5 onda birler basamağını temsil ediyor. Bu birler basamağı, bu onda birler, burası yüzde birler, burası da binde birler basamağı. O halde bunu en yakın onda birler basamağına yuvarlayacağız. Eğer üste yuvarlarsak bu sayı 9.6 olması lazım. Eğer bunu aşağı yuvarlarsak bu 9.5 olacak, yani 9.5. Nereye doğru yuvarlayacağımızı normal yuvarlamayı nasıl yapıyorsak o şekilde yapıyoruz. Yani yuvarlamak istediğimiz basamağın bir sağındaki basamağa gidip o basamaktaki sayı 5 beş veya 5'ten büyük mü diye bakıyoruz. Eğer büyük veya eşitse sayıyı üste yuvarlıyoruz. Eğer değilse 6'a yuvarlıyoruz. 6 kesinlikle 5'ten büyüktür. O zaman burada üste yuvarlamamız gerek. Bu üste yuvarlanacak. O zaman bu 9.564 9.6'ya ya da başka deyişle 9 tam 10'da 6'ya dönüşür. E i̇şte bu kadar.